0,8'i kesir olarak yazalım. Gördüğünüz, yani noktanın sağındaki 8, onda birler basamağında. Dolayısıyla onda 8 olarak okunur ve kesir olarak da 8 bölü 10'a eşittir. Onda 8'i kesir haline yazdıktan sonra şimdi sadeleştirelim. Hem 8 hem de 10, ikisi de 2'ye bölünür. Sadeleştirmek için payı ve paydayı ikisini birden aynı sayıya bölüyoruz. Böylece sonuç değişmiyor. 8 bölü 2, 4'e eşittir. 10 bölü 2 de 5 eder. Hepsi bu kadar. 0,8, 8 bölü 10'a, 8 bölü 10 da 4 bölü 5'e eşittir.